Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine Türkiye haritasında Esenler Otogar Modu'nun bize vermiş olduğu güzellikleri değerlendirerek Türkiye haritasında bulunan 3 otogarda sefer yapacağız. Önce Edirne'den Tekirdağ, Tekirdağ'dan da İstanbul'a bir seferimiz olacak. Yaklaşık 400-450 kilometrelik bir sefer yapacağız. Altımızda oyuncu biz mod sitesine yapımcı arkadaşlarımızın yapmış olduğu turizmo otobüsümüz var. Şu an ekranda gördüğünüz Edirne Otogarı. Şöyle size Otogarı gelmeden önce çevresinden bir göstermek istiyorum. Burası peron bölümümüz. Şu gördüğünüz alandan giriş yapacağız. Ve şu an boş alan metronun ee, peronuna yaklaşacağız. Tekrar çıkışımızın içinde buradaki arka kapıyı kullanacağız. Şimdi otobüsümüzün içine geçelim. Evet, otobüsümüzü Edirne Otogar'ın iç kısmına park ettim ben. Şöyle kontağımızı çalıştıralım ve seferimize başlayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Umarım güzel bir video ortaya çıkmış, çıkar. Şu an Edirne e, ilinin içerisindeki Carrefour mağazasının otoparkın arabamızı park etmiştim ben. Şu an benim gösterge payımdaki e, oyunun orijinal haritasında olduğumuz için navigasyon da aktif durumda. Yani hem otobüsün camında var, hem de gösterge panelinin üzerinde aktif durumda Navigasyonumuz Evet, trafik son seviyede tabi bende Trafik burada kilitlenmiş çünkü sol tarafta bir kaza var arka yol yapabilir miyiz acaba yar var mıdır bir devam edelim bakalım Belki biz dolanana kadar trafik boşalmış olur. Şu ufak bir arka yoldan geri dönüş yapacağız gibi duruyor. Ee, bu arada trafik modunda yeni Travego otobüslerini e, biraz güncelledim. E, firma sayısında artışa gittim. Değişik firmalarla karşılaşabiliriz. Yani oyunda gördükçe sizlere de ben göstermeye çalışacağım. Bu arada turizm otobüsümüzde İstanbul Seyahat Kaplamasıyla devam ediyorum. Perona gel geldiğimizde zaten e şey olarak göstereceğim. Dış kap dışarıdan. Şu an Edirne'nin iç taraflarında ufak bir tur atıyoruz. Vitesi çok soran arkadaşlarımız vardı. Vites geçişleriyle ilgili ya da vitesin boşa geldiğindeki sağlamı onunla ilgili ufak bir mekanizma da ee, güncellemeye gittim Mesela boşa gittiğimde sallanıyordu Artık daha az sallanıyor Bakın bıraktığımda daha şey kalıyor Önceden çok böyle boş sallanıyordu Şimdi o şekilde değil bir şey olmamış durak kayna duruyor 10. seviyede, en son seviyede oynuyorum bu arada. Hani bunu tekrar söyleyeyim. Yoğunluğumuz o yüzden trafik yoğunluğu fazla alıyor. tekrar gösteririm. Bakın boş atıyorum. Direk kalıyor. Eskisi gibi değil. Bu arada gösterge panelinde kilometre göstergem de artık aktif durumda. Onu da tekrar eskisi gibi çalışır duruma getirdim. Onun da ekran fotoğrafını e, şu anki kamerasından belki siz göremiyorsunuz ama ufak bir videoyu ekleyeceğim videonun kısmına. Şu an Edirne Otogar'a doğru gidiyoruz. Oradan perona yaklaşıp oradan eee Tekirdağ'a doğru seferimizi devam ettireceğiz. En son Esenler Otogarı'nda bitireceğiz. Derin Otogar sol çaprazımızda kalıyor. Yeni otobüslerden bir tanesi Metro Suite'in Mandion Koç Otobüsü Bu daha önceki versiyonlarında yoktu trafik paketim. Bunları da yeni ekledim. Bununla ilgili birçok otobüs var. Özellikle yeni Travego üzerine e, bu şeyde çalıştım. Trafik paketini güncellemesinde Yaklaşık 13-14 tane yeni otobüs ekledim. Önceden Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzon paketlerini e, takımlarını görüyorduk. Onları sadece CETRAN'ın 431 modelinde bıraktım. Bahsetmiş 4. Artık hep e, çok güzel. Tüm Türkiye'deki firmalardan aktif olarak koydum. Evet. Edirne Otogar'a şu an geliyoruz. metronun şey boş, peronu. Evet, kapılarımızı açalım. Şöyle otobüsümüzü dışarıdan bir gösterelim, peronumuzla birlikte. Şu an Edirne Otogar'dayız. Peronumuz dolu maalesef. Yan tarafa da durmak istemedim. Normal perona girelim diye. Burada 5 tane peron yapılmış. Bir tanesi sabit boş kalıyor. Diğerleri bazen değişebiliyor. Bazen Kambikoş, Nilüfer. Değişik yerler dolup boşalabiliyor. Şimdi buradan haritayı açayım arkadaşlar. Haritada şu an 340 km'lik yolumuz kaldı. Tekirdan'a gideceğiz. Oradan da esenler otogarı'na gitmek için İstanbul istikametine devam edeceğiz. Çok fazla vakit kaybetmeden tekrar otobüsümüzdüğüne dönelim. Kapılarımızı kapatalım. Evet. Elferi'nizi indirelim. İstanbul'daki perollar çok dar yapılmış. Tekirdağ ve Edirne'de sorun yok ama İstanbul'daki perolların yolları dahil olmak üzere oldukça dar. Mutlaka 1-2 aksiyon oluyor yani. Umutcan arkadaşımıza emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah bu modu daha da e, iyi hale getirecektir. Başka ülkelerin haritalarını oynamak kendi illerimizin haritasını oynamak tabii ki herkesin tercih edeceği bir iştir. Evet, sağ taraftan. Temot yoluna doğru dönüyoruz. Bakalım yolda yeni trabegoları rastlayabilecek miyiz? Ben kontrollerimde aynı anda 4 trabegoya tek ekranda rastlayabildim. Ya bayağı denk geliyor yani. Yakın zamanda yeni turizm otobüslerine de yeni kaplamalar ekleyeceğim. İlerleyen dönemlerde. Dönüş acaba? İstanbul'a doğru dönüyordu galiba. Artıdan bir bakayım. Evet yanlış dönüyorsun. Yakınlara dönüş var mı ki hiç? Yes. fark edip tekrar kendimizi ufak bir geri alacağız. Şöyle fark etkilemeden yerden doğru gelmeseydim bir yer gideceğimiz yolu görme şansımız olmayacaktı. Orası da çok güzel bir yol çünkü. Şimdi buradan direkt karşı yola girmem lazım aslında. Dönüş olmadığı için ileriden dönüp geleceğiz. Yani bir Bulgastan yola doğru Kapıkolu'ya doğru bir ufak bir Yolumuz olacak. Bir sonraki kavşaktan yine bu çekeceğiz yani. Dışında da aslında çok güzel yollar var, oraya da gitmek lazım ama e, İzlenmeler çok fazla tercih edilmiyor, hani Türkiye için oynadığımız zaman İzlenme oranları daha yüksek oluyor Evet, buradan sağ taraftan Tekrar Tekirdağ istikametine doğru dönüş yapacağız day Ya Tems'e gidiyor, Safir Plus ya da Yeni Travego var bir tane, Metro Suite'in Bakalım yakalayabilecek miyiz? Sağ dönüşe gelmeden Tems'e Safir Plus'a hemen gidiyor da Ateş kamerası doğru dönüyoruz şimdi. Şu an oyunun orijinal ekranısındayız dediğim gibi. O yüzden dolu dolu. komutumuz karşıya doğru. Otosunu aksine geç. Hayır. Abi yeşile erken niye kırmızıya basıyorsun Şey frene basıyorsun ya. şey Böyle yaparsan trafik denir. Ya geç ya dur. Karşımızda metro turizmin yeni Travegosu. Yaptığım otobüslerden bir tanesi. Yani otobüs değil, kaplamasını oyuna uyarladık. Cantin şeyin e, setronun cantının dönüşüne bakın ne kadar güzel dönüyor. Biraz daha yanaşmaya çalışayım. Tabii basıyor da. Karşıda safran turizm Metronun bak bu iki otobüsün bu iki otobüs de yeni Vay abi ne yaptın sen ya Allah'tan banket düşük banketti Kurtardık arabayı Girecek yıkadım Allah Evet, şu an Tekir Edirne'den Tekir Dağı doğru seferimiz devam ediyor. 70 Tekirdağ'a daha doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bir Çanakkale yol ayrımı var. Çanak, Keşan, Çanakkale, Tekirdağ, İpsal'a. Burası çok gerçeğine uygun bir kavşak sağda ve solda süpermarketler vardı herhalde bir de da mı yediniz siz ya? Hayır bir şey ya. Adam yol at diyor, diyor ya. Şaka mıdır nedir? Sonra gidiyorsun diye vuruyorsun. Benim bizim karşılık içindeki arabaya yol verdi yani. Can Diyarbakır otobüsü vardı. Yeni olan modelimizden. Kavşakta sol tarafta bekliyordu. Tekirdağ şehir merkezine doğru yaklaşıyoruz. Yazdan buralarda iyi kalabalık olur ya. Bakın Tekirdağ'dayız. 59 plaka. Demin ediniz dedik 22 plaka. Yani illerdeki plakalar da uyumlu. Birebir. eder mi? Evet, otogardaki otobüsler göründü. Bol bol neoplan var. Oyundaki ikinci otogarımız Tekirdağ. Girişinde bol bol kasis. açalım kontağımızı kapatalım tekrar şöyle size göstermek istiyorum kanallarımızı Şöyle bakın alabildiğine boydan boya ne yapanlarımız dizilmiş durumda Metro Kamil Koç İstanbul Seyahat Nilüfer ve Pamukkale otobüsleri için ee, Peronlar yapılmış. Yolcularımız burada bekliyor. Ve buradan çıkacağız. Geldiğimiz yönden devam edeceğiz. Bu tarafta çıkış yok çünkü gördüğünüz üzere. Çıkışımız biraz zor olacak. Açılı girmişiz çünkü. Bir iki hamledi. Bakalım ortada arkadaki arabaların camlarını indirir miyiz? Bence indiririz. bilmiyorum. Kapımızı kapatalım, İstanbul doğru. Bunun için ne yapalım? Bir tekrar bir perona yanaşalım. İstediğimiz açıyı yakalamam çok zor olacak ama. bir muayeminiz olsaydı arkada çok güzel olurdu Ee, hani bazen video yayınlıyor ya Bazı şoförler ileri geri bir öndekine bir arkadakine Bir öndekine bir arkadakine Bizim bir hesap da oldu yani Bir öndekine Bir arkadakine Bir öndekine bir arkadakine Evet, şu an tekrar tekil daha otobüden kaçıyoruz. Parka hani otobüsleri talan ettik. Kaçıyoruz. Aç kapıyı, bezirgen başı. Ortada durma ettik, gidiyoruz. Evet. Şu an Esenler Otogar'ı dağıtmaya gidiyoruz tekrar. Ya e şimdiye böyle yaptınız diyeceksin ama Trafik yoğunluğundan kalmamak için Hadi bakalım. İki tarafa birden yeşil yanıyor. Ben anlamıyorum ya. Bak. Dedim kesin vuracak. Yap sadece bir tarafa yeşil. Burada trafik aniden durabilir. Sağdan soldan sürekli yola çıkma çıkan arabalar olduğu için aniden trafik kitlenebiliyor. Bakalım sıkıntı yaşayacak mıyız? İstanbul'a yola çıktık. Oyun saatiyle akşam yedi buçuk olmuş. Gece hava karanlıkta muhtemelen varacağız İstanbul'a. Ya da bir gün batım videosu gelebilir. Güneş arkadan durunca bakın şu gölgelendirme ne kadar hoş duruyor. Tefetur, Andios Koç, Malatya Zafer Turizm, Yeni Turizmo en kontrolsüz bir kavşak var buradayız bizde yol var işareti var ama kimse yok biz geçelim anladım yani sarı durunca burada bir action olacağını Gelelim bakalım. Her onlar otobüsler biraz dar yapılmış. şişe aydınlatma Şimdi burada daha iyi göreceğiz. Bakın içi beyazlaştı. Şimdi kapatıyorum. Koyulaşıyor ortam. İstanbul'a. Büyük Çekmece Gölü'nün oradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ve sağa şeride doğru kayayım. Gün batımı da kaldı. Sağdan bakın çok güzel bir Görüntü vardı. trafik 24 saat Bakalım irayası olacak mı geçen İstanbul'a girdiğimde oyun bir hani böyle e, aşırı derecede FPS düşüşü olmuştu bakalım şimdi ne olacak şu an 3 ekranda yaklaşık trafik 10. seviyede 40 FPS alıyor 42 FPS Normalde tek ekran dışında 116 falan çıkıyor Bakalım bir şeye Mahmut Bey ilginç şeyleri geçtikten sonraki e, kavşaktaki e, FPS ne olacak? Bir önceki bir önceki videoda oradan geçerken 10-15 civarına kadar düşmüştü FPS. Şu an 35-36'ya doğru gidiyor. Bakın trafik önde Anlaşmaya yılmaya başladı. Otobüsün arkasına doğru yanaşayım ben. Beş kilo. Birazdan çıkacağız şeyden sağ doğru dönüş yapacakmışız navigasyona göre. 36 fps e devam ediyorum. Bir 5 FPS düşüşü oldu. Buradan sola döneceğiz. Bunlar buradan dönemez ki. Lamba yokmuş yok. Tıkanır kalır bunlar. Hayır yürü yürü yürü yürü. Vay arkadaş ya. şuradan geçeyim. Tatlı başkan. Starliner'ın olur töpsü. kala durduk yani. Gerçekten bak ufak oyna dotobüs hemen değdi. Öndekine. var. Bir önceki gibi de olduğu gibi FPS düşüşü yaşamadık. Karşıdan gelen otobüs de yeni. Görele turizm, görele seyahat. Yeni Travego'ya uyarlanmış modeli. Önde keşke 1-2 otobüs olsaydı burada. Onlar da şeye girerlerdi. Çok güzel olurdu. Trafik modu çünkü esenler otogarın içinde aktif. Bu otobüsler otogarın içinde de geziyorlar. Çok bu güzel oluyor yani. Hani başka otobüslerle trafikte giden otobüslerle birlikte orada sürmek. Harika. Peronlara girmiyorlar ama. Bakın öndeki arabalar girecek. Aynen hep burada takılıyor bu otorifte. Yani ben beceremiyorum Rövren'de yani bilmiyorum. Tam burası dar da biraz benden kaynaklı olabilir. Nerede gece temizliği Şu sol tarafta mercedes'in servis var oraya geri tekrar peronlara gitmek çok zor ama Şimdi biraz sıkıntı olmuş ama geçiş yok yani Eksenlerde durabileceğimiz yerler iki bölümde oluşuyor. 5-6 yani firma ön tarafta, 5-6 firma arka tarafta var. İstanbul Seat'ın yeri ikinci bölümde. gideceğiz. Biz. Döneceğiz ama dolaşacağız tabii ki. Şu hemen önümüzde otobüs yıkama alanları var. Yanında benzinlik var. Şu sol taraftaki alanda oradan geçelim hatta. Araba oradan gidiyor. Bakın Kamil Coach, Best One Tour, Esedash, Çanaklatür, Efe Tour, As, Bafra, Ali Ulusoy, Varan, Metro, Uludağ, Ulusoy, Yeni Aksaray. Bunların peronları burada. Biz arka tarafa doğru dolaşacağız. İstanbul Seyahat Arka bölümünde. Şu otobüs bakiketindekiler de şu an önünde olsa dedi, dediğim gibi. Arka arkaya giderdik gerçekten. Çok güzel bir görsel olurdu. Evet, şu an geldik. şu otobüs gelecek mi şimdi? Bakın dedim üstten gidiyormuş. Burada da yine Kamil Koç, Esed Aşk, Pamukkale'nin Ilıfer, İstanbul seyahat, Varan, Ulusoy. Bursa olu da otobüs arkamızda sadece normal arabalar gelmiş tam tersi olması lazım normal otobüslerin gelmesi lazım aşağıdan da hala normal arabalar geliyor. Şöyle sinyalimizi verelim. açalım kontağımızı kapatalım Hiç. lambalarımız var her, her şeyimiz tamam evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik Edirne'den başladık Tekirdağ ve İstanbul seferimizi Esenler Otogar moduyla tamamlamış olduk otobüs modu ve otogar modunun indirme linklerini. E, videomuzun açıklama bölümünde e, bulabilirsiniz. E, videomuzu beğenmeyi yorumlarınızı e, bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.